Şimdi katıldığım yönler var, katılmadığım buyurun, yönler var. Buyurun. Bugün biraz muhalefet olabilirim sana. Estağfurullah. Olarak. Nedeni de şu, bir kere cuma duamı yapayım efendim. Allah herkese hocam kadar iyi niyet nasip etsin. Yani hakikaten o noktaya gelebilmek çok önemli bir şey. Dikkat ederseniz hocamın söylediği, işaret ettiği, altını çizdiği şeyler aslında keşke becerebilsek ve gelebilsek. Tabii bunun içinde ekonomik koşullar var. Ee, çevre koşulları var, iş koşulları var, hayat koşulları var. Tabii ki anneler ve babaların da sırtlarındaki yük ağır. O yüzden çocuklarını kurtarmak amaçlı bütün talepleri. Ama hocama katılıyorum. Ne alırsın? 10. Ne alabilirsin? En fazla 11. Yani anladınız mı? Aradaki ince bağı. Onun için elimizdeki çocuklar yarıştırabileceğimiz şartlarını zorlayabileceğimiz ya da bizim istediğimiz gibi olmalarını talep edeceğimiz bireyler değiller. Onlar da şahsına mürasır yaratıklar. Onlar da mutlak bir şey olacaklar. Hiç unutmayın, anne ya da baba olacaklar bir kere. Geçtim doktor, mühendis, o bu falan filan. Hayat ne gösterir onlar için bilemeyiz. Hayata geldiler ve bir şey olacaklar ama önerimizi... Anne ve baba olacaklar. İşte hayatın en büyük sınavı burada. Yani okuyoruz işte size gelen haberlerden bakıyorum. Yani e, bazen cinayet haberi veriyoruz, bazen şiddet haberi veriyoruz. Bazen aile içinde ensest haberleri kanımızı donduruyor. Televizyonlarda seyrediyorsunuz neler geliyor önümüze. Bunların çoğu kör cahil değil. Okumuşları var, diploma sahipleri var, kariyer sahipleri var. Anladınız mı? Yani çocuklarımızdan benim çocuğum okuyacak, doktor olacak. Eyvallah da adam olamadıktan sonra, kadın olamadıktan sonra o diplomayı alıp duvara asmış olması bir şey değiştirmiyor ki. Hastasına geldiğin zaman çık dışarı diyorsa ya da evinde çocuğunu cezalandırmak için odasına git diyorsa, ya da her akşam evinde eşine şiddet uyguluyorsa o adamın duvarda 10 tane diploması olsa ne yazar? Bir şey değişmez ki. O yüzden... Asıl eğitim ailenin içindeki eğitim. Sonra diplomasına bakarız. Ne yetisi varsa. Yani bir sınava girecek, bir yeti kullanacak. Okuyacak 4 yıl, 5 yıl, her neyse çıkacak. Bir şey olacak elbet yani. Elbet bir şey olacak. Hayat ona bir şey sunacak. Ama henüz bu yaşında biz başında... ...demokrasinin kılıcı gibi... da dı, dı, dı, dı, dı, dı, dı, dı, dı ...o ne olacaksın? Bak Ayşe Hanım'ın çocuğunu gördün mü? Bak alt katımızdaki Ahmet'e aferin oğluma durumuna girdiğimizde... ...şunu unutmayın... ...çocuğunuza iyilik yapmıyorsunuz, kötülük ediyorsunuz. Başkalarının çocuklarıyla çocuğunuzu kıyaslamayın. O zaman o da o küçücük aklında, küçücük kafasında diyecek ki... ha öyle mi? Ama bak Ahmet Bey oğluna karne hediyesi otomobil aldı... ...ya da işte cep telefonunu değiştirdi... E bak çocuğu da aldılar. Bir hafta yurt dışına tatile gidiyorlar. O da sizi mukayese eder. Başkalarının anne ve babalarıyla. Dediğim gibi unutmayın. Evlatlar bizim. Bu çocuklar öyle ya da böyle bize ait çocuklar. Mesela şu çocuklarınızın tabii ki hani övünç meselesidir bu. Ayrı mesele hani karneleri iyi gelen. Bunları sosyal medyalarda paylaşmayın. Yani Milletin gözüne soku soku, bak evladımın karnesi geldi, bugün gözlerim doldu. Ay bu gururu bize yaşattı. Siz o gururu tabii ki yaşayın. Ama bunların pazarlanacak yeri sosyal medya hesapları değil. Ve çocuklarınızın yaptığının bir bedeli olacağını onlara şöyle anlatacaksınız. Hayat var ya bu hayat. Bak ben olursan, annen, baban, bak bizim yaşımıza geldiğinde... Hayat sana başka öğretiler verecek. Onun karnesi daha ağır. Onun için ayağını tedbirine al. Bak burada üçlük bir not gelmiş. Ama bunu beş yapabilir misin? Sen yaparsın zeki bir çocuksun. Bunu yapamaman mümkün değil diyerek cesaretlendirin çocuklarınızı. Eğer aşamadığınız bir şey de varsa çocuğunuzda. Farkındaysanız bunun. Çocuğun algılarında sıkıntı varsa. işte kendi içine kapanıksa. Ya da ne bileyim öğretmeninden gelen bir notla. Ya kardeşim dışarıda tedbirini alabileceğiniz bir sürü uzman var. Destek alın. Gidin çocuğunuzla beraber. Belki size anlatamadığı bir sıkıntısı vardır. Okulda, sınıfta, öğretmeninde, sınıf arkadaşlarında ya da işte hayatında, okullarda artık biliyorsunuz flört çağında bu çocuklar, erkek arkadaşıyla, kız arkadaşıyla size de aktaramadığı bir şey yaşıyordur. Aşamadığı yer vardır. Oraya takılı olduğu için o üç gelmiştir. Bunu size anlatmaz ama Ekrem hocamın karşısına oturduğunda abi kardeş sohbeti yaparlarken Aynen. bunu anlatır. O zaman sizin yapamadığınızı Ekrem hoca yapıyor işte. Aynen. Tutuyor elinden. Diyor ki hadi bir basamak çıkalım. E kardeşim yani hep söylüyorum bu tip uzmanlara gitmek için. Kendinizi hastaymış gibi görmeyin. Üstümüze yakıştırmayız ya. Grip mi oldu? Yok canım ne hastalığı ben hasta olmam. Vazgeçin bunlardan. Bakın her hastalığın tedaviye ihtiyacı olduğu gibi. Ruhun da tedaviye ihtiyacı var. Ruh bedenin ayakta durmasını sağlayan çok hassas bir şey. Onun da, onun da tedavi, onun da rehabilite edilmesi lazım. Bunu siz beceremezsiniz. Kendi kendinize ufak telkinleriniz olabilir ama bir uzman bu işin Hekimi sizi bu konuda rehabilite edebilir. Şimdi çok üzülüyorum böyle dönemlerde. Üzülme sebebim bu. Bu çocuklar bu memleketin geleceği. O yüzden de şimdiden kırmayın onları. Çünkü bu yaşlarda yaşayacakları travmalar ...ileriki yaşlarında anne ve baba olduklarında... ...çocuklarının üzerine sirayet edecek. altında kaldığı için. Tamam. ben ya neler mi? ben evet. öyle mi hocam ben evet. nelerden geçtiğimiz neler gördük biz annemiz babamız gör. bunu yapardı örnekler hep tamam. böyle Kesin işte tamam. o anne ve baba örneği siz olmayın tamam. çocuğunuzun işaret ettiği şöyle olun Aa, çocuk zaten eğer annesinden ve babasından. Ha bunu da demiyorum tabii. Çocuk getirmiş önümüze karneyi. Bir açtınız ki karneyi kardeşim şey gibi, eee iddia kuponu gibi 1 2 3 1 2 3. Toto abi, oynamış abi. gibi abi, yani adet. Burada da hakikaten işi ciddiye almanız lazım. Tabii. Burada büyük sıkıntı var. Yani bu çocuk sadece bedenden müzikten 5 alabilecek kabiliyetli bir çocuk değil bu. Adamın bir sıkıntısı var. 7 tane 8 tane kırık geldiyse o zaman da tedbirinizi alın. Ama Allah aşkına ne olur işin içine şiddeti sokmayın. Çocuklarınızı kalabalıkların önünde aşağılamayın. Onları hor ve küçük görmeyin. Bakın bunların hepsi günübirlik işler değil. O çocukların hafızasına kazımayın bunları. Ve onların o küçük beyinlerinde kötü anne baba imajına sahip olmayın. Doğru mudur hocam? Yanlışım var mı? Olur. Çok doğru. Çünkü bir insanın anne ve babası onlar üzerindeki birinci ve en önemli otoritelerdir. Eğer otoritemizi yıkarsak, eğer onlara zulmedersek, eğer onları çok gevşek bırakır, arkalarını takip etmezsek, e, gerekirse odalarını, eşyalarını geçen programlarda da söyledik. Usulen kontrol etmezsek, çocuklar sınırsız serbest bırakıldıklarında da sınır bilemedikleri, güvende hissetmediklerini düşünür, sevilmediklerini düşünürler ve sinirlerimizi zıplatırlar, kendi sinirleri de zıplar. Daha dün bir uzak devamlı şehir dışında olan hatta gemilerde çalışan bir velimiz geldi. Hocam dedi ben eşimden ayrıyım çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum tamam akrabalarım ilgileniyor ama annesinde psikolojik sıkıntıları var 10 tane zayıfı var dedi. Hemen çocukla bir e, seans yaptık onunla görüşmeler planladık hemen bir e, grup olarak eğitim öğrenci koçlarımız psikologlarımız psikiyatrlarımız onun tüm sorunlarını 3-5 seans içinde ortaya koyduk ikinci dönem planını şimdiden yaptık bile o yüzden her şeyin bir yolu var Tahir Bey'in dediği gibi Tayyar Bey'in dediği gibi yani gerçekten geleceğe ışık saçmak için bir günde değil belki 5 ay 6 aylık planlar yapmalıyız hani 5 yıllık kalkınma planları vardı ya meşhur. İnanın çocuklarımız için de bu da geçerli. Mutlaka ama bir işin nasıl olmayacağını değil. Neden neden neden başarısı oldu? Neden neden diye değil. Nasıl nasıl nasıl çözeriz? Neler olsa sen matematiği seversin ey oğlum dediğimde çocuk o kadar gülen yüzümle baktığımda biz yanındayız. Dağ gibi arkandayız. Ama sen direksiyonda ol. Sana matematik fobin mi var kaygınlığı var, işte bir takım arkadaşlarıyla sorunlar olmuş. İnanın o kadar kötü arkadaşları varmış ki okula evdeki bazı evde veya özel içilen içecekleri okula getirmesini söyleyip sonra da okul yönetimine şikayet etmişler ve o kadar güvensizlik, çaresizlik içinde bu dönemi geçirmiş ki bir tekmede biz vursaydık geleceğin katilleri, canileri, evden kaçanları, teröristleri böyle işte ürüyor veya çıkıyor eğer biz en düştüğü anda bir tekmeyi değil bir eli de bir tekme vurmak yerine bir eli de biz uzatırsak Tayyar Bey'in az önce bahsettiği gibi çocuklarımızı bir yarış atı veya horoz dövüşüne sokmazsak onlar kendi alanlarında kendi bilgileri dahilinde kendi ruhlarına bedenlerine uygun şekilde bugün ara eleman da olsa kameraman da olsa yönetmen de olsa işte patron da olsa müdür de olsa hayatların olabileceğinin en iyisini olsunlar. Biz mühendis olamamış olabiliriz, doktor olamamış olabiliriz ama çocuklarımızı ne olur Allah aşkına proje gibi görmeyelim, yarış atı gibi Tebrik görmeyelim. Tebrik ediyorum çocuklarımızı proje gibi görmeyelim. Lüthiş bir şey. Vallahi hocam yani şu kadar dakikadır konuştuğumuz en önemli laf bu. Çocuklarımızı proje yani. gibi görmeyelim. Ve kendiniz gibi olmalarını beklemeyin. Çocuklarınıza kendi hayatınızı sık sık örnek olarak göstermeyin. Benim annem babam da bena senin sana sunduğumuz imkanlar gibi imkanlar sunsalardı ben mühendis olurdum. Ya boşver senin de içinde yokmuş. O yüzden olmak istersen olursun. Anadolu'nun en icra köylerinden üniversite kazanıp analarının babalarının 3 kuruş gönderdiği parayla ne doktorlar ne mühendisler yetişiyor bu memlekette. ...gelip dünyanın ta bir ucunda üniversite okuyorlar. Yeter ki okumak olsun işin içinde. Ama unutmayın bakın yine söylüyorum Allah aşkına... ...bugün milli eğitimin bir açıklaması var. Bugün anneler babalar görmüşlerdir. Birçoğunuz işimize gelmediği için okumadan geçmişizdir de bunları. Onlar da biraz önce konuştuğumuza benzer bir sürü şeyler açıklıyor bunları yapmayın diye. Ve programın başında söyledik. Bu karne sizin karneniz aslında. Çocukların değil. Bu karnenin asıl hikayesi sizde. Onlar da diyorlar ki çocuklarınıza sen tembelsin zaten bunu yapamıyorsun, senin kapasiten bu kadar, sen zaten sorumsuz bir çocuksun yaklaşımlarında bulunmayın. Çocukların bilinçaltına olumsuz göndermelerde bulunmayın. Herkinlerde bulunmayalım. Bunları Bravo. kaydedecekler. Kesinlikle. O yüzden çocuk kendi kendine bir süre sonra yapacak ya ben zaten bunu yapamıyorum. Ya benim zaten buna yeteneğim yok. Hani. Benim bir okuduğum dönemlerde sıkıntılarımız vardı. Memleketin içinde bulunduğu siyasi olaylardan dolayı öğretmenlerimiz gelmezdi. Derslerimizin çoğu boş geçerdi. Sıkıntılı bir eğitim dönemi atlattık. Kitap bulamazdık. Yani ama şimdi kardeşim çocuklar daha bismillah sıralarına oturduklarında poşetler içinde o yıl görecekleri eğitimin kitapları, defterleri masalarında hazır ediliyor. Artık yani ekonomisi yetenler için ...çok özel açılmış okullar var. Veliler, örneler, babalar çocuklarını daha eğitimden geçirsinler diye bu okullara götürüp veriyorlar. Oralardaki öğretmenlerin verdikleri eğitimler, aldıkları yabancı ziller, sosyal şartlar. Yani çocuklar biraz da sizin için de bunlar. Şartlarınız da artık eskisi gibi değil. Ya bizi bir sırada, şu gördüğünüz masam kadar sırada biz üç arkadaş otururduk. Ya düşünsenize üç kişi yazı yazmaya kalktığımızda kollarımız, defterlerimiz, kitaplarımız... Ya da işte mesela ben kendimden örnek vereyim bir yıl boyunca hep derler ya İngilizce dersine beden hocanız mı girdi? Evet benim İngilizce dersime bir yıl boyunca beden hocam girdi. Çünkü İngilizce hocam okula geldiği ilk gün okulda bir siyasi kavga vardı dövdüler adamcağızı rapor aldı gitti bir daha da milli eğitim öğretmen göndermedi. Boş derslerde beden öğretmenini gönderirlerdi. O da derdi ki açın kitaplarınızı bir sonraki derse diye. Ama şimdi kardeşim okullarınızda her dersinizin ayrı ayrı hocaları var. Hatta bir değil ikişer tane üçer tane hocalarınız var. Gidip danışabileceğiniz rehber öğretmenleriniz var. Artık her okulda pedagog psikolog var. Yani siz de biraz şartlarınızı mevcut durumunuzun, Üstüne çıkartmak için çaba sarf edin. Ve size sunulan imkanların da biraz da farkına varın. Kapasitenizi yükseltmek sizin elinizde. Yani biz de aynı hata, yani bu okul hikayesinde en düşülen şey budur. Okul anısı olsun diye kendinize kötü hatıralar biriktirmeyin. Girdiğiniz 40 dakikalık dersin aslında hayatınızla ilgili çok önemli 40 dakika olduğunu unutmayın. Yaşadığınız anın tekrarı yok. Yani annelere, babalara, öğretmenlere, çevreye parmağımızı sallıya sallıya anlatıyoruz ama hani sizin de kulağınıza küpeler bırakalım. Sizin de üstünüze düşen görevler var. Nedir bu? Sizden kimse fazla bir şey beklemiyor. Önünüze koyduğunuz 3-5 tane kitap, ders yani girdiğiniz dersler. Bunları asgari müşterekte en iyi hale getirebilmek. Ha baktınız, matematiği. ...algılayamıyorsunuz. Orada bir sıkıntınız var. Hemen bununla ilgili yardım isteyeceksiniz. Anneye babaya söyleyeceksiniz. Belki okulda öğretmene diyeceksiniz. Hocam ben aşamıyorum bunu. Yani belki de yanlış pencereden baktığım için deyip... ...ama sizin de işinize gelmiyor bu. O yüzden o işte... E, ...üç ayda, dört ayda bir önünüze gelen kağıt sizi... ...geldiği gün rahatsız ediyor. Sadece anneler ve babalar... Öğretmenler sorumlu değil bu işten. Sizin de üstünüze düşenler var. O yüzden son dakikaya bırakmayın işlerinizi. Tabii ki gezmek hakkınız. Tabii ki arkadaşlarınızla beraber dolaşmak hakkınız. Tabii ki tatil günlerini iyi değerlendirmek sizin hakkınız. Bunların hiçbirine karşı değiliz. Ama velakin üstünüze düşen sorumluluğu yerinize getirmeniz. Şöyle düşünün. Anneniz ve babanız sabahın yedisinde evden çıkıyorlar çalışmak üzere. Ve akşam 6'ya 7'ye kadar çalışıyorlar. Sonra eve geldiklerinde anneniz harıl harıl mutfakta yemek hazırlıyor sizin için, ertesi günün de yemeklerini hazırlıyor. Sizden bir beklentisi olan var mı? Ev temizlemiyorsunuz, bulaşık yıkamıyorsunuz, çamaşır yıkamıyorsunuz, kardeşinizin sorumluluğu yok. Sizden istedikleri tek şey, eğitimli bir birey olabilmeniz. Bunu da niye istiyorlar? Yarın öbür gün hayata atıldığınızda kendi ayaklarınız üzerinde durabilecek kadar hayatla ilgili ya da ihtiyacınız olan bilgiye sahip olmanızdan dolayı. Yani sadece sizi kayırmak amaçlı yaptığımız bir program değil bu program. Elbette yanımızdayız. Size yüklenen yüklerin farkındayız. Aldığınız notların sizin isteyerek aldığınız notlar olmadığını biliyoruz. Siz bu notlardan daha fazlasını alabilecek seviyede çocuklarsınız da, kızlarsınız da aynı zamanda. Ama işte o hepimizin geçtiği bir dönem var. O dönemden geçiyorsunuz. Tecrübelerle sabit olduğu için anlatıyorum bunları. O yüzden e, o dönemi yaşayanların size anlattıklarınız zaman deyip geçmeyin. Bu tecrübeler parayla satın alabileceğiniz tecrübeler değil. O yüzden çocuklar rica ediyorum... Karneniz ne kadar kötü olursa olsun, ev bak terk etmek, kaçmak, gitmek, ortadan kaybolmak Allah aşkına ne olur? Sakın ola. Hani yaptığınız bir hatayı düzeltmeye çalışırken yapabileceğiniz hata hayatınıza mal olabilir. Az önce okuduğum üç genç kardeşim gibi. Allah yine yüzlerine gülmüş anne ve babaları bir hafta içinde ki o bir haftayı düşünün anne ve baba için ne kadar sıkıntılı. Sebep karnede iki tane zayıfları varmış ve üç kız bakın, hep birbirlerini tetikliyorlar hocam. Yani. Tek başına münferit bir iş değil. Çünkü orada bir, eğer bir, çok, bir çocuk kaçtığında veya bir çocuğun karnesi zayıf geldiğinde, çocuğun üzerine gidildiğinde o kaçış olarak, baş, bak planın çocuğu da kaçtı, bak planın çocuğunun da dersleri kötü, bak sınıfta birçok kişinin matematiği zayıf demek, bahane üretmek yerine delikanlıca, insanca, sorumluluğu alarak, Evet ben şu kadarını başardım, bu kadarını da çalışma planım budur, babama düşen budur, öğretmene düşen şudur, gerekirse profesyonel yardım alacağım deyip sorumluluğu alır. Yalan söylediğinizde bir kere, e, düşünün, kötü not getirdiğinizde şöyle düzelteyim, bir kere size kızılır. Belki bir hafta kızılır. Ama, ama inanın karnede düzeltme yaptığınızda, yani evrakta sahtecilik, ...gibi kişilik bozukluğu olanların... ...yaptığı davranıştır bu. İkincisi evden kaçtığınızda... ...üçüncüsü grup olarak... ...karne üzerinde... ...tahribat yapılması... ...yapanlar olur. Tabii ki. Gelecekte sizde ciddi bir kişilik bozukluğu... ...olacağının işaretidir. Çünkü duygu durumunuz... ...dalgalı. Yani sürekli haz eksenli... ...sizin madde bağımlılığına olsun kötü davranışları olsun, ciddi bir yatkınlığınız var demektir. Durun, düşünün. Ben bu karneyi tarifat yapıp, düzeltip babama zayıf karne yerine e, takdirname götürdüğünüzde sizi belki bir ay alkışlayacak, belki bir hafta sonra foyanız ortaya çıkacak. O çıktığında ne yapacaksınız? Düşünsenize, halbuki 10 zayıfınız olsa bile getirin, koyun, ve sorumluluğun çoğunun size ait olduğunu, bir kısmının aileye ait olduğunu, bir kısmının öğretmenlere, hatta yönetime, milli eğitime kime aitse koyun, delikanlıca çıkın. Bir size bir gün mi kızacağız, belki beş gün mü? Ama inanın 55 yıl gü güveneceğiz ve sizleri alnınızdan öpeceğiz. Böyle bir delikanlıca davranış, dürüstçe davrandığınız için ömür boyu alkışlanacaksınız.